Arkadaşım selam ben SML Hoca, SML Hoca matematik alanındasın. Arkadaşım bugün seninle birlikte metin yayınları modern problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki nerede kaldık hocam hemen hatırlatayım 88 ve 89. sayfaların çözümlerini yapacağız. Tablo ve grafik problemleri pekiştiriyorum birinci testteyiz arkadaşlar hazırsanız derseniz tabii ki bunun yanında videoyu beğendiyseniz ve kanala da abone olduysanız çözümlerimize Başlayabiliriz. Arkadaşlarım ilk sorumuz da Demiş ki bize şöyle uzunca bir soru Şıklarından kaynaklı uzun duruyor. Gözünüz korkmasın arkadaşlar. Kayısı hasadından sonra Ağustos ayının başında bir kayısı tüccarının elinde 1000 ton kayısı bulunmaktadır. Ağustos ayından itibaren bu kayısıların 250 tonu ilk ay 400 tonu ilk 2 ay 750 tonu da ilk 3 ay içinde satılıyor. Buna göre Ay başlarında bu tüccarın elinde bulunan kayısı miktarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bir kere ilk ay Ağustos'ta 1000 ton olacak arkadaşlar ki zaten şıklarımızın hepsinde 1000 ton. Peki ilk başta ne kadar satıldı? 250 tonu. Yani ay sonunda ne kadarı kalması lazım? 750. Bakın burada 700 kalmış. Cortladı Bursa. Bakın burada 250 satılanı göstermiş. C de cortladı. Bakın burada 750 kalmış. Sonrasında burada da 750 kalmış. Tamam sıkıntı yok. Daha sonrasında ilk 2 ay arkadaşlarım 400 tonu satılmış. Yani 2. ayın sonunda 600 kalması lazım. Bakın 400 tonu ilk 2 ay satılmış. ikinci ayda 400 ton satılmamış. O zaman 600 kalacak diyoruz. Ne zaman? Ee, Ekim'in başında. Ekim'in başına bakıyoruz arkadaşlar. 350 kalmış. Adana çortladı. Bakın 600 kalmış ama nerede? Ekim'de. Bakın burada 600 Ekimde yani Edirne doğru Denizli yanlış. O halde arkadaşların cevabımız E seçeneği olacak. Evet, geçtim 2'ye. Söylediğimiz gibi kolay arkadaşım. Aşağıdaki dairesel grafikte bir cevizli tatlının yapımında kullanılan malzemelerin miktarına göre dağılımı verilmiştir. İşte şeker kullanılıyor, un, ceviz, süt, yağ kullanılıyor bu cevizli tatlının yapımında. Bir tepsi cevizli tatlının yapımında kullanılan un ve yağ miktarları toplama 320 gram olarak verilmiş bize. Şimdi Neler? Un ve yağ arkadaşlar. Un nerede? 100 derecelik. Yağ nerede? 60 derece. Yani 160 dereceye tekabül eden şey 320 grammış gençler. Buna göre bir tepsi tatlının yapımında kaç gram ceviz kullanılmıştır diye soruluyordu. Tamam ceviz nerede? Bak burada. Demek ki buranın önce derecesini bulacağız. 100, 160 şurası zaten. 80 daha 240, 90 daha 330 yapar. Demek ki geriye kaç derece kalıyor? 30 derece kalıyor 360 olması için. Sonra diyeceğiz ki... 30 dereceye ne kadar? Şimdi 160'a 320'ymiş ya. E ne olmuş? 2 ile çarpmış. O zaman sen de 2 ile çarpıcan cevabı bulacaksın. Cevap 60 gram olacak. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Devam ettim 3'le. Aşağıdaki çizgi grafiğinde ABC kargo firmalarının haftanın 6 günü boyunca olan çalışma süreleri verilmiş. Şimdi A kırmızı, B yeşil, C de mavi arkadaşlar. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi diye göstermiş. Pazar günü bunlar paydos. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Haftalık çalışma süresi en çok olan B kargo firması. Şimdi hepsinin çalışma sürelerinin toplamını bulalım isterseniz olur mu? Bak şimdi önce A'yı bulalım. 400, 500 daha 900, 450 daha 1350, 1750, 2250, 450 daha 2300, 2700 yapar. A firması 2700 dakika çalışıyor işçileri. Gelin B'ye bakalım. 500 burada, 400 burada, 900, 1300, 550, 550, 550 arkadaşlar, 1650 yapar. 1300'de önceden vardı. Toplarsanız 2850 dakika B firmasının işçileri çalışmış. Şimdi C'ye bakıyoruz. 550 burada, 550 burada, 1100. 600 burada, 1700. 500 burada, 2200. 2650 ve 350 daha, 3000 dakika yapar. 3000 dakikada C firmasının işçileri çalışmış. Ne demişti ilk ifadede? Haftalık çalışma süresi en çok olan B kargo firmasıdır. Hayır C. Dolayısıyla birinci öncül çortladı. C kargo firması. Al kargo firmasından haftada 6 saat daha fazla çalışmaktadır. Şimdi ne kadar fazla çalışmış bakın. 150 dakika. 150 dakika 6 saat yapar mı? Ee, pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Şu A'ydı. 300'den 2700 çıkardınız 300 dakika yapar. 300 dakika arkadaşlarım 60'a bölerseniz 5 saat yapar. E burada 6 demiş. Hayır 5 saat fazla çalışmıştır. İkinci öncülü cortladı. Demek ki cevap yalnız 3'müş ama biz yine de 3'e de bakalım. 3 kargo firmasının salı günkü çalışma sürelerinin toplamı cuma günkü çalışma sürelerinin toplamına eşittir. Şimdi salıya bakıyoruz. 400, 900, 1500. Salı günü 1500 dakika çalışmış toplamda bunlar. Cuma'ya bakıyoruz. 450, 550 daha. Ee, kaç yapar? 1000 yapar. 500 da Bu da 1500. Demek ki bunlar eşit. Dolayısıyla cevap yalnız 3 olacaktı. Devam. Dördüncü soru. Ne demiş 4'te? Aşağıda bir okulda 9. sınıf şubelerinin yıl içinde okudukları toplam kitap sayısını veren grafik gösterilmiştir. Bakın bu arkadaşlarım. 9. sınıf şubelerinin yıl içinde okudukları toplam kitap sayısı. Yani mesela A sınıfı 20, B sınıfı Y kitap, C sınıfı 50, D sınıfı 70, E sınıfı X tane kitap okumuş. B sınıfında yıl içinde okunan toplam kitap sayısı yani şu. 9. sınıflarda okunan toplam kitap sayısının yüzde %25 yani çeyreği kadar yani 4'te 1'i kadar. Ve B sınıfında okunan kitap sayısı E sınıfında okunan kitap sayısından 20 fazla. Şimdi burası bir durusun ilkini bir yapalım. B sınıfında yıl içinde okunan toplam kitap sayısı Y değil miydi? Demek ki ben bunu 4 ile çarparsam çeyreği Y ya. Demek ki 4 ile çarparsam toplam 9. sınıfların okuduğu kitapların sayısına eşit olacaktır. Yani bu da nedir? 20, 50, 70 daha 140 yapar. 140 artı y artı x yapar arkadaşlar. Demek ki burada 3y eşittir. 140 artı x diyebiliriz. 4y'yi pardon y'yi bu tarafa atarak bulduk bunu. Bu dursun işimize yarar. Şimdi geçelim ikinci kısma. B sınıfında okunan kitap sayısı yani yine bu. E, kitap şurada. E sınıfında okunan kitap sayısından 20 fazla. E sınıfında okuyan x miydi? Demek ki arkadaşlar y neymiş? x artı e sınıfında okunan toplam kitap sayısı kaçtır? Yani bize x soruluyor arkadaşlarım. Peki ben y'yi x artı 20 bulmadım mı? Buldum. O zaman 3 parantezinde x artı 20 yazarım buraya. Eşittir 140 artı x gelir buradan. 3x artı 3 kere 20 60 yapar. Eşittir 140 artı x dedik. x'i bu tarafa çağırdım. 2x 60'ı diğer tarafa attım. 80 x eşittir kaçmış? 40. Bize ne sorulmuştu? E sınıfının yıl içinde okuduğu toplam kitap sayısını yani x'i sormuştu. X'i biz 40 bulduk. O halde cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Geçtik 89. sayfamıza 5. soru. Aşağıdaki piramitte, şuraya tekrar bir bakmak istiyorum tamam sıkıntı yok. Aşağıdaki piramitte bir YKS öğrencisinin günlük faaliyetlerinin zamana göre ortalama dağılımı gösterilmiştir. Temel ihtiyaçlarına T süre, telefon, sosyal medya 1.5T, yemeğe 3T, konu çalışmaya 4T, soru çözümüne 4.5T, okula 5T ve uykuya 5T zaman ayırmış. Buna göre bu veriler bir dairesel grafiğe aktarıldığında soru çözümü için ayrılan dairesel dilimin merkez açısı kaç olur? Şimdi soru çözümü için ne kadar ayırmıştı? 4.5. Ben bunları bir toplayacağım önce kardeşim. Ne yapacağız? Şöyle bak şurası 10T yaptı zaten. 14T, 17T, 18T artı bir de buçukluları toplayalım. 4.5, 1.5 daha 6 yapar. Dolayısıyla 6T de buraya harcadı. Toplam arkadaşlar 24T. 24T'nin ne kadarını soru çözümüne ayırmıştı? 4.5'unu. 4.5 t'sini ayırdığına göre 360'ın kaçını ayırır diye soracağız. Çünkü dairesel grafiğe aktaracağız ya. Dairesel grafiğin çevresi 360 derece. O halde arkadaşlar şunu 12'ye bölelim 2 gelsin. Bunu 12'ye bölelim 30 gelsin. 2'ye bölelim 1. 2'ye bölelim 15 gelsin. Böylelikle sevgili arkadaşlarım. Ben 15 ile 4.5'ü çarpıp 1'e bölersem alfayı bulurum. Yani cevap 15 kere 4.5 olacak. Yani ben o zaman 45 ile 15'i çarpayım bir tane virgül atarım derim buraya. 5 kere 45 225 yapar. Bir kere 45 de 45 yapar. Bunları bir güzel toplayalım. 5, 7, 6 bir virgül kaydıracağız dedik. 67,5 cevap olur. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir. Ve geçtim 6'ya. Aşağıdaki dairesel grafikte bir çiftlikte bulunan at, koyun ve tavuk sayılarının dağılımı verilmiştir. Atlar sarıyla, tavuklar pembeyle, koyunlar da ile gösterilmiştir. 120, 100 daha 220 yapar. Demek ki buraya ne kalıyor? 140 derece kalıyor koyunlara. Bu çiftlikteki koyun ve tavukların ayak sayılarının toplamı 114. He, şimdi bak. Şunu 20'ye böl 6K'de. Bunu 20'ye böl 5K'de. Bunu 20'ye böl 7K'de. Tamam mı güzel kardeşim? Sonrasında koyun. Nerede koyun? Mavi. Yani 7K. Tavuklar nerede? Onlar da pembeydi. Koyunların kaç tane ayağı var? 4 tane. O zaman 4 kere 7'den 28K tane ayak vardır. Artı. 5 kere 2'den de 10K tane tavukların ayakları vardır. Toplam ayak sayısı 38T yapar. 38K yapar. T bir önceki sorudan aklımda kaldı. 38K'da kaça eşitmiş? 114. O zaman K kaçtır arkadaşlar? Bunu bulacağız. K tabii ki 3'tür. Çiftlikte kaç tane at vardır diye soruluyor. At sayısı 6K'ydı. O zaman 6 kere 3'ten 18 tane at vardır. Doğru cevap da C seçeneğidir arkadaşlar. Çok içten at dedim. <gülüyor> Devam ediyorum 7. sorumuzda. Şekildeki A ve B araçlarının yol zaman grafiği verilmiştir. Tamam. Buna göre araçlar harekete başladıktan kaç saat sonra B aracını yakalar diye sorulmuş. Bakın öncelikle aralarındaki yol farkı 210. 210. Yani arkadaşlar birisi şuradan başlıyor. Öteki buradan başlıyor. Bunlar aynı yol üzerindeler. Birisi şu tarafa doğru gidiyor. Birisi bu tarafa doğru gidiyor. Yakalayacak. Peki şimdi hangisi yakalayacak? B aracı A aracını yakalayacak. Tamam mı? B aracının hızını bulmamız lazım bizim. B aracının hızı nedir? 2 saatte 180 kilometre yol aldıysa saatte 90 kilometre yol almıştır. Yani 90 kilometre bölü saattir bunun hızı. aracına bakalım. 1 saatte bakın ne kadar yol almış. 210'dan 270 yapmış. Yani 60 kilometre yol almış. Dolayısıyla 60 kilometre bölü saatte bunun hızıdır. Hızları farkı ne? 30 Peki aralarındaki fark neydi? 210'du. O zaman sen 210'u hızları farkına yani 30'a bölersen kaç saat sonra yakalayacağını bulursun. Doğru cevabımız 7 saat olacaktı. Cevap C seçeneğiydi arkadaşlarım. Ve devam 8. soru. Bu da son sorumuz bu testi. 2008 yılında A şube ile açılan bir market zinciri her yıl şube sayısını bir önceki yıla göre B şube kadar arttırmıştır. Aşağıdaki sütun grafiğinde bu market zincirinin yıllara göre şube sayıları gösterilmiştir. Ne kadar arttırıyor arkadaşlarım? Her yıl şube sayısını bir önceki yıla göre B tane şube arttırıyor. Yani ben 67'den A'yı çıkarırsam B'yi bulurum. Yani ben 13B artı 4'ten 67'yi çıkarırsam yine B'yi bulurum. Buna göre bu market zincirinin gerçi özür dilerim, özür dilerim. Burası 2008, burası 2015, burası 2021. Dolayısıyla B'yi falan bulmam. Bu market zincirinin 2020 yılındaki şube sayısının 2008 yılındaki şube sayısının kaç katıdır diye sormuş. Öncelikle 2008'den 2015'e kaç yıl var? 7. Yani o zaman bundan bunu çıkarırsak 7B'yi buluruz. 2015'ten 2021'e kaç yıl var arkadaşlar? 6 yıl. Dolayısıyla bundan bunu çıkarırsam 6B'yi bulurum. Hadi çıkaralım. 13B'den 13B artı 4'ten 67'yi çıkaracağım ve ne bulacağım? 6B bulacağım dedim. 6B'yi bu tarafa gönderdiniz. Ne geldi? 7B. 4'ten 67'yi çıkardınız. Eksi 63. Onu da karşıya atarsanız. 63 gelir. B kaçmış arkadaşlar? 9. Yani bu market şubesi her sene 9 tane şube açıyormuş. Peki A'yı bulabilir miyiz? Buluruz tabii ki. 67'den neyi çıkaracağım? 7B'yi. Yani 7 kere 9'u. Yani 63'ü çıkaracağım. O da eşittir. Kaç gelecek? 4. Yani bu market 2008 yılında açıldığında 4 şube ile açılmış. Şimdi ne demiş? 2020 yılını bulacağız. 2020 yılı için B'yi ben kaç bulmuştum? 9. 9 kere 13 kaç yapar? 117. 4 daha 121. Bakın. 2021'de 121 şubesi var. Peki 2020'de kaç tane şubesi olur? Tabii ki 9 çıkararak bulurum her sene b tane yani 9 tane şube açılıyor çünkü 2020'den 9'u çıkarırsanız arkadaşlarım pardon özür dilerim 121'den çıkaracağız 121'den 9'u çıkaracağız. Neden 2021 yazdım bilmiyorum. 121'den 9'u çıkaracağız arkadaşlar ne gelir? 112 gelir. Bu 2020 yılındaki 2020 yılındaki şube sayısı. 2008 yılındaki şube sayısı da kaçtı? 4'tü. Bu bunun kaç katıdır diye sormuş. Böleceğiz. 11'in içinde 4, 2 defa. Kalan 3, 32'nin içinde 8 defa. Yani kaç katıymış? 28 katı. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşım videomuzun ve testimizin sonuna geldik. Seninle beraber çözümüz bu testten hemen sonra tablo ve grafik problemleri üniversiteli 2. testin çözümlerini yapacağız bir diğer videoda. O videoda görüşürüz. Çok seviyorsun. Hoşça kal. Sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.